Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım uzunca süredir beklediğiniz bir olayın duyurusunu bu video aracılığıyla yapacağım sizlere Tabii ki o olay AYT Matematik Kampı Evet arkadaşlar AYT Matematik Kampının duyurusunu yapacağız bu videoda Ve sevgili arkadaşlarım beklediğinize değdi Hani hocam sizi bekliyoruz lütfen artık daha fazla gecikmeyelim daha fazla geç kalmayalım merak etmeyin arkadaşlar hiç geç kalmadınız Ve inanılmaz nizami bir programla Sizleri her şeyin önüne Geçilecek güzel bir kitap hazırladım İnşallah sizlerin de beğenisine Sunulacak arkadaşlar Bugün kitaptan birkaç kesit göstereceğim size Kamp programı hakkında ufak detaylar vereceğim Ve birkaç gün içerisinde de ilk çıkan örnek baskıyla da Sizlere kitabı gezdireceğim inşallah Ve bugün de Kitabın pdf üzerinden birkaç sizlere sayfalar göstereceğim. Nasıl hazırlanmış, nelere dikkat edilmiş kitabın konsepti hakkında sizlere bilgi vereceğim. Hazırsanız hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun diyelim ve geçelim videomuza. Evet kitabın kapağını da yan tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Ciddi anlamda emek verdiğim ve inanılmaz derecede böyle içime sinerek yazdığım bir kitap oldu. Umarım sizler de kitabı elinize aldıktan sonra beğeneceksinizdir. Hele işledikten sonra zaten Kesinlikle ben beğenmeyeceğinize ihtimal bile vermiyorum kitapta toplamda 1137 tane soru var arkadaşlar burası zaten iç kapağı kitabın ee, hemen ilerlemek istiyorum şöyle logomuzu da buraya sml hocadaydı vurduk burada dikkat etmemiz gereken bir şey var video ders kitabı small test medium test ve large testler sml testlerden oluşuyor kitap ve birebir ÖSYM tarzında olduğunda söylememize gerek yok. Gerek konu anlatım kısımları, gerek bu small, medium, large sesler tamamen sınavda karşınıza çıkabilecek sorulara yönelik hazırlandı. Öncelikle bunları söyleyeyim ben size. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, teşekkür kısmı, ön söz kısmı, kitabın içerisinde hangi konular var? Fonksiyonlar, ikinci dereceden, denklemler, eşitsizlik, parabol, trigonometri, logaritma, diziler, limit ve süreklilik, türev ve integral konuları var arkadaşlar. Bazı AYT kitaplarında polinomlarda alınıyor biliyorsunuz ama ben polinomları TYT kitabında zaten işlediğim için ve fonksiyonların ilk kısmını yani 9, 10, 9 ve 10. sınıf TYT kısmını ben zaten TYT matematik kitabında işlediğim için fonksiyonlar kısmının sadece AYT kısmı var aklınızda bulunsun. Şimdi de bunları söyleyeyim. KAM programımız burada arkadaşlar. KAM programında toplamda hemen size söyleyeyim 87 tane video olacak. Tanıtım videoları ve rehberlik videoları hariç. Ara sıra sizlerle muhabbet etmek için canlı yayınlar yapacağız. Rehberlik videoları çekeceğiz. Onlar haricinde 87 tane ders videosu olacak. Testler ve konu anlatımları dahil. Arkasından hemen bu KAM programı hakkında da bu arada size şöyle bir bilgi vereyim. KAM programı hakkında e, konuşacağımız video kitabın hani o örnek baskısıyla ben size sayfaları gezdireceğim ya. O videoda arkadaşlarım kan programında detaylarından bahsedeceğiz. Merak, merak etmeyin. Çok detaylı konuşacağız bu mevzuları yani. Şimdi öncelikle konuyla konuyla başlıyor kitap. Her konuda aynı konseptleri ilerliyoruz. Konuyla başlıyor arkadaşlar ve konu bitiminde small test yeşille gösterdik bunları. Medium test bunlar mavi arkadaşlar ve ee, sonunda da kırmızıyla gösterdiğimiz large testler bulunuyor. Large testler, testlerdeki sorular ciddi anlamda bizi biraz zorlayacak, beynimizi yakacak sorular. Medium testlerdeki sorularda hani öyle e, küçümselecek sorular değil ama small testlerdeki sorular seni tamamen o konuyu hemen işledikten sonra konuyu bir daha asla unutmayacağın şekilde pekiştirmene yarıyor. Medium testler seni bir tık üste çıkarıyor ve large testlerde de artık zirveye oynuyorsun diyelim. Evet arkasından hemen ikinci dereceden denklemler geliyor ve kitabın konsepti bu şekilde diyebiliriz. Hatta biraz da şöyle ilerideki sayfalardan da örnek gösterelim arkadaşlar sizlere. Ee, kitabı da bu şekilde gezmiş olun arkadaşlar ama dediğim gibi kitabın örnek baskısıyla sizlere daha sağlıklı bilgiler verebileceğim. Evet işte parabol şu an parabol konusunu görüyorsunuz ekranda. Parabol konusundan sonra da hemen yine testlerimiz var. Small, mediumlar, sml testleri var arkadaşlar. Ve parabolden sonra da sanırım trigonometri geliyordu aynen öyle. Ee, kitabın konseptiyle alakalı yine örnek baskının üzerinden çok daha net konuşuruz ama hani şunu söyleyeyim. Olabildiğince kitabın fiyatı ucuz olsun diye sevgili arkadaşlar. Ee, kitabı dolu dolu yaptım arkadaşlar. Dolu dolu kitap nasıl kitap oluyor? Dolu dolu arkadaşlar hani bütün kitabı önce tek tek bu şekilde yazıldıktan sonra Kalemi aldım ve çözdüm arkadaşlar çıktısını aldım üzerine tek tek tek tek çözdüm hatta biraz da bilerek ufak çıktısını aldım Yani ebadını küçülttüm aldım ki e, sizler e, çözerken acaba sığdırabilecekler mi acaba yapabilecekler mi diye bakın kitapta neredeyse az boşluk var yani neredeyse hiç boşluk yok. Ama tüm bu boşluklar bu soruları çözmeniz için gayet de yetecek ve artacak arkadaşlar. Hepsini ayarladım. Hangi soru nereye gelirse öğrenci daha rahat eder diye düşüne düşüne düşüne düşüne bu kitap bu kitabı hazırladım arkadaşlar. Ee, bunu da bu şekilde bilin. Ee, devam ediyoruz hala trigonometrideyiz. Ee, ciddi anlamda emek sarf ettim. Ciddi anlamda uyumadım. Ciddi anlamda böyle artık arkama bile yaslanamadım uzanamadım bile. Hani uyumayı bırakın arkadaşlar uzanamadım bile. Dolayısıyla e, emek kokuyor. Umarım sizler de bu kitabı beğenirsiniz. Hala trigonometriyle devam ediyoruz konu anlatım kısmıyla. Ve trigonometrinin small testi. Arkasından yanlış hatırlamıyorsam trigonometride 2 tane medium test olması gerekiyor. Aynen 2 tane medium testimiz var. Ve arkasından da large testimiz var arkadaşlar. Large, large testlerdeki sorular ciddi anlamda dediğim gibi beyin yakıcı sorular. Haberiniz olsun. Evet bunun arkasından da size şöyle bir şey e, göstermek istiyorum. İzninizle. E, şurada olması gerekiyor. Aynen. Şimdi şöyle sayfalardan da örnekler göstermek istiyorum. Hani elimle yazdım bunları. Elimle yazdıktan sonra e, gençler şu şekilde sayfalara dönüştü. Örnek veriyorum şu soru elimle yazdığım soru daha sonrasında arkasından artık nasıl bir soruya dönüştü? Şöyle bir soruya dönüştü. Yani bunlar ciddi anlamda emek isteyen şeyler. Ee, hani hocam her kitap zaten böyle değil mi? İşte yazarlar yazıyor ama hani ben bu benim için inanılmaz duygusal bir şey. Dolayısıyla gençler e, elemeyi göz nuru olan bu kitabı da sizlere tanıtmak bana ciddi anlamda gurur verici bir olay. Mesela şu soru şöyle elimizde yazmışız. Hani buralara böyle kıvrımlar gelsin sayfa koparılmış gibi olsun. Hani şu telli yapraktan, spirelli e, kitaptan, e, defterden koparılmış gibi olsun diye. Hepsi detayına kadar, en ince detayına kadar örnek veriyorum. Şuradaki tabela arkadaşlar tabela bile. Sırf ÖSYM'nin hazırladıklarına benzesin. ÖSYM'nin hazırladıkları gibi olsun. ÖSYM formatında olsun diye. Bütün cümlelerine sorunun giriş cümlesi, sorunun gelişme bölümü, sonuç bölümü, sorunun kökü. E, şıkları hepsi buna göre ÖSYM'ye göre ayarlandı arkadaşlar mesela örnek veriyorum az önceki soru şu soru bunu ben elimle çizmişim bu şekilde ama bu soru bu hale gelmiş arkadaşlar e, dediğim gibi beğeneceğiniz <gülüyor> şu soruya çok hayretler içerisinde kalmıştım şöyle bakın bir e, yemek uygulamasından e, yemek siparişi diliyor işte bunların hikayesi var artık kitapta görürsünüz o hikayeleri bu soru bu soruya dönüştü örnek veriyorum. Bu soru bir ikinci dereceden denklem sorusuydu. Bakın bu bir trigo sorusu. Uçak, araba, yol. Hani uçak yolu, araba yolu gibisinden. Ama bu soru şu hale dönüştüğü zaman beni inanılmaz derecede mutlu ediyor tabii doğal olarak. Ee, gibi gibi arkadaşlar. Örnek veriyorum burada silaha benzer bir şey var ama bu silah değil. Bu bir USB çoklayıcı. Bu USB çoklayıcının da arkadaşlarım. Bilgisayarda yapıldıktan sonra görseli bu şekilde oldu ve gayet tatlı oldu. Kitap kaliteli olsun diye inanılmaz derecede uğraştım ve sanırım istediğim kalite, kaliteye ulaştım. Kitap kaliteli olması benim için neden önemli? Ben el yazmasıyla bir şeyleri aktaramam mı aktarırım ama dedim ya sizlere sunacağım. Ve hani bizim oralarda şöyle bir olay var. Misafir geldiği zaman ona en iyi yemekler yapılmalı, en kaliteli kahve yapılmalı. ...en rahat koltuklarda oturtulmalı... ...ve uğurlanırken de o şekilde uğurlanmalı... ...sizler benim bu seneki misafirlerimsiniz... ...ve ben o misafirleri çok iyi ağırlayacağıma söz vermiştim... ...ve arkadaşlarım... ...işte en iyi kahveniz, en iyi yemeğiniz... ...en rahat koltuğunuz ve en rahat... ...en sıcak yatağınız burada... ...dediğim gibi... ...sizleri rahat ettirmek için... ...sizlere en kalitelisini sunabilmek için... ...çok uğraştım ve sonunda da... ...sanırım... ...varsayıyorum ki... ...başardım arkadaşlar... ...evet... Arkadaşlar sonraki videomuz örnek baskıyla sayfaları gezdireceğim video olacak. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.